Peki hocam hastanemizde lazer epilasyonda ciddi Doğru. anlamda bir hasta sayımız var. Ee, birazdan dolgu ile ilgili merak edilenlere de değineceğim. Ee, lazer epilasyonda hocam peki hangi bölgelerde lazer epilasyon uyguluyoruz ve bunun kaç seansta sonuçlarını hasta görebiliyor? Şimdi lazer epilasyon neredeyse vücudun her bölgesine uygulanabilir. Hı hı. Öyle bir belli bir şey yok. Hastalar işte genital bölgeye uygularsak iç organlara zarar verir mi, üremeyi bozar mı falan evet. diye merak ediyorlar bazen. Evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Sadece kılın boyutunda zaten etkili lazerler. Yani lazeri biz başka bir alanda kullanmak istesek kullanamıyoruz. Mesela bir damara etki etmesini istesek damar lazerini kullanmamız lazım. Bu sadece kıl boyutunda etkilidir. Dolayısıyla hani kıldan hariç başka bir yere bir zarar vermesi söz konusu değil. Onun haricinde bizim için önemli olan en iyi cevap aldığımız hastalar beyaz tenli ve kıllarının koyu olduğu hastalar. Evet. Lazerde en çok başarı bu tip hastalarda sağlanır. Bizim elimizde e, bir tane diyotumuz, iki tane aleximiz var. Hı hı. Alex e, nispeten e, daha açık tenlilerde kullandığımız, e, her bölgeye uygulayabildiğimiz bir cihaz. Evet. Diyot da daha esmerlerde tercih ettiğimiz, e, dalga boyu daha uzun olduğu için daha derinlere etki edebilen bir cihaz. Onun isterseniz uygulama aralıklarını size Yeşim evet, Hanım Yeşim Hanım'dan. Söylese. Evet, Yeşim Hanım'la e, tekrardan hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Peki Yeşim Hanım, hocamın da dediği gibi uygulama aralıkları ile ilgili lezer epilasyon birimimizde yaptığımız hizmetlerle ilgili izleyenlerimize bilgi verebilir misiniz? Hasta geldikten e, ilk görüşme esnasında e, kıl boyutuna bakıyoruz, uzunluğuna bakıyoruz. İşlem ayda bir tekrarlanıyor genelde. E, belli periyotlarımız var, e, bir buçuk aile bir, iki aile bir şekilde hastamızı evet. e, çağırıyoruz, bu tabi kıl çıkış yönüne göre tabi ki değişiyor, e, düzenli tabii ki seans istiyoruz hastalarımızdan, düzenli işlem olduktan sonra sonuç almamasına imkar yok hiçbir hastamızın. Peki, lazer epilasyon öncesinde veya sonrasında yapılması gerekenler var mı Yeşim Hanım? Bununla ilgili bize söyleyeceğiniz bir notunuz var mıdır? Şöyle, e, hastamız geliyor. E, önce bir hocamızın gözetimi altında bir kıl kontrolü yapıyoruz evet. dediğim gibi. E, kısaltma işlemi istiyoruz hastamızdan çünkü akıla lazer olmayacağını bilgisini veriyoruz. E, ilaç kullanımı çok önemli. Eğer kişinin kullandığı bir ilaç varsa, e, doktorumuz adını şanarkı zaten, e, dondurma işlemi ya da gebelik işlemi varsa hastamızda, Bunları dondurmayla bekletiyoruz. Sonrasında... Peki yani operasyondan çıkarken hastalara özellikle şunu yapmayın, seansınız bitti bugün bu olsun dediğiniz bir nokta oluyor mu? Yok, hayır. Yani serbest, lezelden sonrasında. Şöyle bronzlaşmaması bizim için çok bronzlaşmaması. önemli. Bronzlaşmaması. Yaz döneminde renginin değişmemesi önemli. Evet. Onun dışında hiçbir şekilde... E, kısıtladığımız bir şey yok hastalarımızda. Rahatlıkla e, seanslara girip hayatlarına devam ediyorlar. Sizler de bu konuda oldukça deneyimli. Yıllardır da burada hizmet veren başarılı sonuçlar almamızda da gerçekten bu deneyimlerinizin etkisi olan insanlardansınız. Size de e, bu anlamda teşekkürlerimizi sunabiliriz.